Çarşı pazar dolaştım karıcığım, Not ettim fiyatları, Tanganyika dehşetli ucuzluk, Mesela güneş, Hem de en olgunu, En kırmızısı, Yağmur mesela, Hem de aylarca diyanı, Artsız arasız, Yahut da boy boyu, Çeşit çeşit ısıtmaları, Yahut da kop koyu esmer eller Turfandası da olgunu da Hem de hepsinin tırnaklarıyla avuçları pembe Hatta muz, beş kiloluk hevenkleri Bir şişe Pepsi kola'dan ucuz Sana bunları yazdım, iki gözüm Düşünüyorum, Tanganyika'dan pahalı mı benim Anadolu? Kimi yerlerinde yağmur çok daha pahalı, Kimi mevsimlerinde güneş. Ama sıtmaların fiyatı yahut da ellerin, Hele parmakların kınalı olanları, hiç de bundan pahalı değil, muza gelince bizde yetişmez ama soğanla tuz beş kilosu değil birer kilosu buradaki muz fiyatına.